got us a night take been the on gitti nefret bize düşman etti gerçek bu her şey bu yer flu Korkum bu, zaten öldüm sorun bu. Hepsi beni konuşuyor, duygumu konu bu. Hadi git çünkü duygum yok Bana buradayım abla, anla hayalimi gidiyorum hala. Aptal kardeşin öldü çünkü kaybettik ve gömdüğü her şeyi gömdü. Ya her şeyi gördüm, belki de bu yüzden her şeyi sildim. İnanma bunlara yalandan ibaret. İnanma bunları gerçeği keşfetsen Beni de denediler, gücümün sonuna getirdiler. Ya, sonunda değişeceğim, sonunda duygunu kaybedeceğim. Bana da hak verildin, içimde karanlık yaşadı Gerçi sorunlar gelince savaşa girdim. Sonunda yenildim, sevinin aydın Beni anlasan artık, anlasan artık Beni anlasan artık Beni anlasan artık. artık Beni anlasan artık Sen artık